Hem Satır Arası'ndan herkese merhabalar sevgili genç arkadaşlar, genç kardeşlerim. Bugüne kadar yapmış olduğumuz Satır Arası programlarında sevenlerimiz, sevmeyenlerimiz, sövenlerimiz, beğenenlerimizle beraber bir değerlendirme yapma vakti geldiğini düşündük. Çünkü muhatabımız sizlersiniz. Muhatabımız genç kardeşlerimiz. Hedefimiz bir tane. Tek olan anlayış içerisinde bir arada olabilmek. E bu anlayışın içerisinde bazı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bize kızmalarına karşılık hadi canım bize ne kızarlarsa kızsınlar, ister kızsınlar, ister kızmasınlar değil. Konuyu istediği yerden almış olsunlar, isterse küfür etmiş olsunlar. Bizim kardeşlerimiz bunlar. Çünkü müminler ancak kardeştir. Kardeşler konuşarak anlaşırlar. Bizim bir tane derdimiz var. Bu ülkede, bu coğrafyada, bu dünyada... Bütün insanların sevgiyle birbirlerine bağlanabilecekleri tek bir şey olduğuna inanıyoruz. Çünkü Allah Azze yüceler böyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniye, ehl Beyt'in sevgisi. Bu arada Ehl-i sevgisiyle alakalı bu kelimenin yanlış anlaşılmasıyla alakalı apayrı bir video çekmeye de niyetimiz var. Dolayısıyla dedik ki alalım şu yorumları önümüze. Varsa bir hatamız, kusurumuz, özür dileyelim. Yoksa anlatamadığımız, eksik bıraktığımız tamamlayalım, kardeşlerimize hakikati anlatalım. Hep altın çizerek söylüyoruz çünkü. Bir olmak için geldik, beraber olmak için geldik. Birilerinin canını acıtmaya, irite etmeye, nefret ettirmeye gelmedik. Ama gelişen dünyada genç kardeşlerimiz bir şeyleri okumadan önce bu adamların geçmişlerini tanısınlar da tanındıkları şekliyle okusunlar. Okuduklarının karşılıklarını bilsinler istedik. Dolayısıyla sizden ne geldiyse hem de bütün açık yürekliliğimizle hiç öyleydi böyleydi aman efendim yapmadan tam da sizin istediğiniz gibi cevaplamaya niyet ettik. Dolayısıyla bugün satır arasındaki kitabımız sizsiniz. Çünkü her insan bir kitaptır. Bazen içinde size verilmiş olan kıymeti fark etmemiş, bazen o kıymeti reddetmiş, Bazen o kıymet var mıymış canım demeye bile henüz yeltenmemiş olabilirsiniz. Ama bizim için bir kitapsınız. Bizim için kıymetlisiniz. Çünkü Müslümansınız ve gençsiniz. Efendim hadi başlayalım lafı uzatmadan. Dedim ya hiç seçim yapmadık. Ne varsa koyduk buraya. Video kaç dakika sürer bilemem. Ama kime denk gelirse bütün yorumları, soruları cevaplamaya çalıştık. İsmini vermek istemeyen izleyici. Güzel bir nickname. Abi kadere boyun eğmemizde başka bir kaderde yazılı değil mi demiş. Yanlış anlamayın Devlet ocağının sevenleri toplamadık bir araya. İlerledikçe biraz sabredin. Kimler bizden nefret etmişse onlar da burada ama inanın bana biz sizden nefret etmiyoruz. Efendim kadere boyun eğmemiz başka bir kaderde yazılı değil mi? Hayır şöyle anlamanız lazım. Kader sürekli değişkendir. Sizler bugün yola çıkarken bir kaza geçireceğiniz Allah korusun kaderinizde yazılıdır. Ama yolda geçerken bir garip gurebaya, bir fakire, bir ihtiyaç sahibine, bir arkadaşınıza yemek ısmarlarsınız. Karşınızdaki insan da dua eder. Allah seni bütün sıkıntılardan alıkoysun diye. Buna nazaran ve bu andan itibaren de kaderinizdeki bu kazayı Rabbim erteler, bir başka şeye dönüş verir. Yani kader sürekli değişir. Bu arada Tevhid ocağından çıkmış olan kader sayısında okumanızı size tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz iki sayımız çıktı. Şimdi üçüncü sayımız yolda isyan. Böyle böyle devam ediyoruz. Efendim konular nasıl seçiliyor? Dört tane yöntem var. Birinci yöntem sizin talep ettiğiniz kitaplar. İkincisi bizim takip edip de gençlerimizi etkileyen kitaplar. Bugün şeyi de konuştuk. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda genç kardeşlerimizin okuyup da çok etkilendiği dünyayı kasıp kavurmuş bestseller diye ifade eden o en çok satan kitaplar. Efendim tarihimizdeki önemli kişilikler veya önemli kabul edilmiş kişilikler. Konuları böyle seçiyoruz yani sizden gelenlerle beraber bir araya getiriyoruz. Bu arada Tevhid Ocağı'nın yeni çıkacak olan iki dergi sayısı birden var. Bu korona sürecinden dolayı biz bu iki sayıyı mecburen bir sayıyı ertelemiş olduk. Şimdi dedik ki yok sayıyı ayı kaçırmayalım onu da çıkaracağız. Bunun için de biz her sayımızda dünyadaki, Türkiye'deki ulaşabileceğimiz ne kadar genç kardeşimiz varsa onlara bir form gönderiyoruz. Öyle mail adresinin telefonları falan almadan. O doldurulan formlardan yola çıkarak bu dergileri hazırlamaya başlıyoruz. O yüzden şimdi bu sohbetin altında bir link göreceksiniz. Gerçi videolarını da koydu arkadaşlarımız. O linke tıklayarak formu da doldurursanız yeni sayıda bu çorbada sizinle bir tuzunuz olur. Uzun bir soru. Cihan Asil'den gelmiş tasavvuf notları nedense çok tanıdık ee, şey ile alakalı videomuz. Bu videomuzun adı bu da yorum yapan kardeşimiz Selamunaleyküm. Aleyküm, Aleyküm Sezam. Ben sizin mealcı diye kategorize edip insanları çeşitli yaftalarla çalıştığınızı sunmaya çalıştığınız anlayıştan birisiyim. Sizinki gibi bir İslam anlayışını bıraktığımdan bu yana bu anlayışın eseri içekte takip etmediğim normalde seneler önce bırakmıştım. Bir fayda inanamadı inanmadığım için sizi rahatsız edecek bir yorumuda yazmadım normalde açıkçası. Ancak satır arası kitap değerlendirme videolarınızda farklı güzel içerikler buluyorum ve istifade ediyorum eminize saygımdan dolayı size bu yorumu yazmaya karar verdim. Bu videodaki tasavvuf savunuculuğunuzu gördükten sonra hakiki sevgi ve itaat videonuzdaki İslam aleminin birlik beraberlik zafiyeti ile ilgili sonucun fitneci kafirler ya da maaşlı mealciler, kurgu ve senaryolarından daha derinlerde olduğunu söyleyebilirim. Söylenecek çok şey var. Tabii ki ancak bu mecrada kısır tartışma doğuracak yorumları gerek görmüyorum. Olur mu kardeşim sen sor biz cevaplayalım. Sadece İslam adına hak adını binbir farklı söylemenin gel bana gel bana diye çığırtkanlık yaptığı bir ortamda tüm samimi Müslümanların sadece Rabbimizin rıma amaç edinip onun yardımını dileyerek Allah'ın bizlere doğru ile yanlışı ayırt etme yedisi doğruya yönelme gücü ver. Bizleri dost doğru yoluna yönet gibi bir duayı gece gündüz niyaz etmelerini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte samimi bir Müslümanın hele hele İslam adına misyon yüklenip insanlara yol göstermek gibi çok ciddi bir işe kalkışan herkesin. Öncelikle kendi nefisleriyle şu muhasebe yapmasını çok önemli. Bakın şuradaki nefis muhasebe meselesinin altını bir çizeceğim. Bir de şu büyük harflerimiz var. Sadece Allah rızası için gerektiğinde nelerden vazgeçebileceklerini, nelere katlanabileceklerini kendilerine bir sorsunlar. Mesela sırf Allah rızası için bunu gerektirdiği vakit kalabalıkların baskısına, yalnız kalmaya, dışlanmaya, yaftalanmaya, tacize, tehdide, küfre, saldırıya ne kadar katlanabilirler? Gerektiğinde anne baba, eş, dost, cemaat, sevgi ve muhabbet duyulan insanlar gibi önem verilen hayatlarına anlam katan birçok insanla ters düşmeyi. Bu uğurda onlardan uzaklaşmayın. ne ölçüde göze alabilirler? Ömrünü verip inşa ettikleri sosyal çevreyi sırf Allah rızası için terk edebilirler mi? Benim Allah rızasından başka bir amacım yok. Senelerdir sabah akşam yukarıdaki duamı dualarından eksik etmeyerek sizin insanları çağırdığınız İslam sunumundan fersah fersah uzaklaştığımı söyleme istemi harikaını sağlayacak. Sevgili kardeşim, fersah fersah uzaklaşmaya gayret ettiğin yerde Nefsinle muhasebe ederken insanoğlunun bak şu dua çok önemli. Ama bu doğada Fatiha-i Şerife'de ihtinaz sıraten müstakim ifadesinde doğru yola iletilmişlerle beraber olmanın, birlikte olmanın, o birlikte bir mürebbi olma gerekliliğinin hakikatini unutmayın. Bizler tevhid ocağında tasavvufun önemini, ehemmiyetini birlik ve beraberliğimizin gereği olarak beyan ederken herhangi bir cemaati ön plana çıkarma niyetinde değiliz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bir gencin doğru, senin burada anlattığın gibi sahtekarıyla değil, hakiki bir Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Şemsi Tebrizi gibi tarih boyunca hakikati söylemiş, güzel sözüyle iyi insan yetiştirmiş bir öğretmene mecburdur. Bu mecburiyeti burada çok açmayacağım ama senin şu güzel hasretlerin var ya, bu güzel hasretlerinin daimi, kalıcı ve iyi olması için iyi bir mürebbiye ihtiyaç var. Fersaf fersaf bizden uzaklaşmıyorsun ya da İslam sunumu bu değil. İslam sunumu tarih boyunca böyleydi. O yüzden fersaf fersaf uzağa gitmeye çalıştığın şey aslında yine bizimle alakalı. Yine bize gelmiş oluyorsun hakikat. Bir kısım Asri Mevleviler demiş Fakir Mesudiyeli şeratsiz melamiler, sosyetik rufailer, bu oryantalist müteveffa hanıma nasıl sahip çıkıyorlar, insan hayret ediyorlar. Bu görüşlerinden dönmüş olabilir mi? Bildiğim kadarıyla dönmüş değil. Hinduizm ve tasavvuf, zikir konusunu açıklayabilir misiniz? Efendim, zikir bir şeyi tekrar etmek demektir. Yani, sizler bir okula gidersiniz, atıyorum Çin zulmü altında yaşayan Uygur Türk'ü kardeşlerime de veya dünyanın bir başka ülkesinde bir zulme uğrayanlara da klasiktir, sabah kalkarlar, marş okutlarlar, bir şeyi tekrar ederler. Çünkü bilinen bir şey var Kadir Akyol kardeşim, eğer gerçekten de ismim buysa. Bir şeyi sürekli tekrar edenin, tekrar ettiği şeyle olan irtibatının arttığı fizikken beyin olarak tıbben gerçek olduğu psikolojik bir değer. Bizler zikirde ne söylediğimiz bunun için önemli. Hinduizmde adamın tekrar ettiği şey var. Yahudilerde de zikir var. Hatta Hristiyanlarda da bazı tarikatlarda bu var. Ama bizler içinde neyi söylüyoruz o önemli. Biz neyi söylüyoruz? La ilahe illallah. Bu yüzden Hindulardan farklıyız. Sarih Reis şöyle demiş. Madem Osmanlı muhteşemdi. Muhteşem kelimesini öyle kolay kolay kullanmamak lazım. Çünkü muhteşem hatasız demek. Hataları var tabi ki. Neden o zaman savaşlarda yenilip tükenmeye başladı? E çünkü yanlışlar yapmaya başladı. Bir de insan hayatı bu doğacak, büyüyecek, ölecek. Vahdettin Atatürk'ü Samsun'a yollamasa belki de Türkiye'de olmayacaktı. Kitaptaki sözleri cımbızla seçmişsin, farklı anlamlar yüklemişsin. Şimdi şunu açıklıkla getirmek lazım. Sözleri hakikaten cımbızla seçmiyoruz. Çünkü her kitabın içinde yazarın doğru söylediği sözlere de yer veriyoruz. Bak bu doğru diyoruz. Bu doğruyken bunun yanına bunu katarsan olmaz diyoruz. Farklı anlamlar yüklemişsin. Açıkçası burada bana bir örnek verirseniz hakikaten ben de yanlış yapmışsam özür dilerim. Şeyhlerin, hacıların, hocaların ve buna biat eden Osmanlı halkının cahilliğini kabul edin artık. Şimdi hacıya biat edilmez. Efendim Osmanlı halkının cehaletini eğer bir şeye olan biatıyla bağlayacaksak Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine kadar olan döneme ne diyeceğiz? Ya yani O zaman orada cehalet yok mu? Hem de Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar bahsettiğiniz isimler, şeyhler, hocalar, medrese alimleri bu ülkenin kuruluşunda, Osmanlı'nın kuruluşunda Osmanlı'dan bahsettiğimizi söylüyorum. Çok ciddi vazifeler üstlenmişler. O zaman bu cehalet dediğiniz şey... Belki de şunu demeye mi çalışıyorsunuz acaba? Ya dindar olmayalım, dindar olunca cahil oluyoruz. Açık açık bunu söylüyorsanız ben de size bu dinin cehaleti değil 1400 küsür yıldır önemli bir kısmında son döneminde kesiklik olsa da tarih boyunca bilimde, ilimde nice insanlar yetiştirdiğini mutlaka en az benim kadar internetten çok rahat okuyabilirsiniz. Felsefecilerde inanç zayıflığı görülüyor. Bunu neye bağlayabiliriz demiş Selami Şahin kardeşim. Efendim felsefeci arar. Bulmak istemez. Çok defa söyledim ya. Arayan bulmuyor. Aradığını ne için aradığını bilen buluyor. Şimdi taşlar yerine tamamen oturdu demiş Jean Dark. Anlaşıldı ki Azra Cohen'e Twitter'dan yapılan saldırının nedeni görmeniymiş. Açıkçası Twitter'dan Azra Cohen'e e, saldırı yapıldığını azla Koyan videosundan sonra öğrendim. Kitabı baştan sona okudum. Ne tek kelime bir İslam düşmanlığı okudum ne de İngilizlerin Osmanlı'yı satın aldığını söyleyen bir satır. Zaten satın aldığını söyleyen bir satır yok. Satın aldığını anlatan bir hikaye var. Ne de sizin kafadan uydurduğunuz şeyleri. Hep söylüyorum. Misal lütfen. Tek bir parna sayfa yok. Ben... Yalan söylerseniz hayatınızda bir defa kandırırsınız. Esnaflıkta öğretilen bir şey var. Müşteriyi bir kere kandırırsın. iki defa değil. Dinleyici bir kere kanar ama iki kere değil. E bugün bakıyoruz, dergiler basıyoruz, yüzlerce onlarca gencimize ulaşıyoruz. E yalan söylüyorsak bunların olmaması lazım. Kitapta cinsellik yok. Bir daha okun olur? İşaretlediğiniz cümleleri yüksek sesle okuyup sonra alakasız kitapta asla olmayan şeyler söylüyorsunuz. Gene örnek yok. Allah'ın hakkına giriyorsunuz, günah işliyorsunuz. Bir de bunu Allah'ın tevhidinin adını kullanarak yapıyorsunuz. Allah'tan korkunuz olsun. Böyle yalanlar söylerek sadece hayatınız boyunca mutsuz umutsuz bir yaşam yaşarsınız. Çok mutluyuz, çok da umudumuz var. En çok umudumuz ne biliyor musun? Bir gün senin gibi gençlerin... Bu tarz insanlardan daha değerli ve kıymetli isimlerle tanışıp o kıymet sahibi insanlardan işin hakikatine dair öğreneceklerine olan umudumuz Peygamber Efendimizin bize öğrettiği taifte bir gün içlerinden biri çıkacaktır anlayışı bizde sünnettir. Bizde aklımızda yüreğimizde bir hakikattir kardeş. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Elhamdülillah okuyoruz. İftira ve kul hakkı bölümlerine özel gösterin. İnanın bana iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, dünya hayatı, iki ahiret hayatı. Valla ne Azra Cohen için, ne Celal Şengör için, ne de xyz bir şahıs için dünyamızı da ahiretimizi yakacak bir zihniyetimiz yok. Tam tersine dünyada Allah için bir şeyleri yapmış olmak, yapanlarla beraber olmak, Ahirette de onlarla aynı yerde olmak istiyorsak eğer iftira çok ağır bir şey olmuş. Yine bir ekleme, yine bir misal bak bu, bu bir iftiradır diye şöyle bir yazsanız o zaman biz de daha iyi anlayacağız sevgili 7 Nisan. Bu videoyu yaparken veya yaptıktan sonra hiç şu soruyu sormak geldiğimiz aklınıza. Nedir? Ben neden 40 dakika dücane dündü oğlu için... Video yaptığım halde o benimle ilgili 40 saniye konuşmuyor. Çünkü beni tanımıyor. Veya benim onunla alakalı olan fikrimi bilmiyor. Kaldı ki benim anlattığım şey Dujane Bey'in ortaya koyduğu ibarelerin yeni olmadığı. Dolayısıyla bu ismin arkasındaki felsefi anlayışı anlatıyoruz. Dolayısıyla o benimle ilgili 40 saniye konuşmuyor. E konuşmayacak çünkü adamcaz beni tanımıyor. Tanışsa tanışsak... Tartışacağız, anlaşacağız veya anlaşamayacağız. Yazarın Marmara ile hayatı yapma konuşma metnini Fatih Altaylı'ya söylemiş gibi anlatırsanız bu eleştiri gibi anlaşılmaz ki. Fatih Altaylı ile ilgili programlarını seyrettim. Buraya gelmeden önce bir yazarın size bir kitabını da getirsem hayatının bütününü incelemeden gecesini gündüzünü neyle yoğurduna bakmadan bu masaya oturmuyorum. Zira bu masada söylediğim sözü bir kişi dinleyip o bir kişi benim ifsad ettiğim şekliyle bir zanna varırsa o zaman bu benim için zul olur. Zandan kaçınman Kur'an-ı Kerim'in açık bir ayeti ve emredir. İşte bu yüzden zaten yazarların kitaplarını getiriyoruz. Bak diyoruz bunu yazmış, bunu yazmış, bunu yazmış. Eleştiren bir yorum ya Bir yazarı eleştirdiğimizde dinleyiciye bunların aralarında kişisel bir husumet izlenimi vermemeli. Ya dinleyiciyle... Benim bir usumetim yok. Bir okuyucu olarak en azından bu duyarlılığı beklerim. Her şey bir tarafta hapiste yattığı süreyi neden küçümsemeye ihtiyacı hissettiniz. Hapiste yattığı süreyi değil, hapiste yatmış olmasını sürekli gençlerin önüne koyup bedel ödedim, bedel ödedim, bedel ödedim demesinin hatasını bahsediyoruz. Bedel ödemek değil bu. Hizmet ettiniz veya bir davanız vardı. Gerçi işte hukuki meseleye girmek istemiyorum. Orada dava meselesi de tuhaf bir yer ama şu yani yaptığı süreyle ilgili değil. Bunu konu edinmenin yanlışını anlattık. Yine İslam hakikatine göre. Toplamda 4 yıl kaldığı şekilde. 4 yıl sizce kısa geldiyse kısa değil. Yaşadığımız sürece yaptığımız iş için aldığımız için, o tamam 4 yıl. Eleştirecekse şöyle denilebilirdi. Dört yıl diyor ama dört yıl değil. Hayır canım adam dört yıl yattıysa dört yıl. Benim derdim ne kadar yattığı değil. Benim derdim hapiste yatmasının bir kıymet ve bir ehemmiyet olduğunu beğeniyor olması. <gülüyor> Dücanenin ergen ergen dediği demek sendin. Sesimden anlaşılıyor olması ergen yılları geçeli bayağı bir oldu. Bu kadar sığ politik, politik değiliz Allah şahittir. Siyaseti iyi biliriz ama politik değiliz. Hiçbir partinin de adamı değiliz. Çünkü partiler dünya görüşüdür. Biz dünya ve ahiretle ilgileniyorsak politika işimiz yok. Ama siyaset bir ilimdir. Ayrı bir konu. Cımbızlama. inanın bana yok. Hakikaten günlerce okudum bu kitabı. Kendi potansiyeli ayakta tutmaya çalışarak. Potansiyelimiz ne? Para kazanmak mı? İnanın yok öyle bir şey. Yapalım. Sözüm ona sağlam eleştiriler. Vicdan imandan gelir demek. Avrupa'da yaşayan biri olarak bu tatavanı senin kulübünden başka bir yerde karşılık bulamayacak gün gibi aşıyor. Vicdanın imandan ötürü geldiğine dair lütfen hadisi şeriflere başvurunuz. Hadisler açık ve nettir. Ben seni sonuna değin dinledim. Ağzından tükürükler akarak. Evet böyle bir problemim var açıkçası. <gülüyor> Ben de rahatsız oluyorum bazen ama eğer böyle bir bunun bir çözümü varsa ağızdaki tükürük birikmesini engelleyen ilaç varsa söz kullanacağım ben de sizi rahatsız etmek istemem asla. Tam bir sinire kesmiş. Yo çok sakin otururum ben sinirle yorum yaparsanız bu saldırganlığa geçer. Derdimiz saldırmak değil ki. Yanlışa ortaya koyup bu yanlışa eğillemeyin çocuklar. Cız bu soba bu yakar bunu anlatmak. Kelimeleri, isimleri, telaffuzdan dahi 91'ini gördüm. TNT spikeri değilim. Hakkınızı helal edin. Bu yüzden bazı yerlerde diksiyon hatası yapıyorum. Onda da haklısınız. Evet. İnşallah daha da iyi olur. Arka fondaki müziğe de yaslanarak. Yani. Seri bir halde T'ye aldığını sanmışsın. Şimdi geldik T'ye alma mezununa. Kıymetli kardeşlerim. Bazen... Bizi seven dostlarımızın da aynı konuda bazen buzdaripleri var. Abi bu, bu güzel oldu, bu ciddi oldu. Abi burada biraz böyle hani yumuşak oldu. Burada biraz esprili oldu. Bizi seven sevmeyen herkese bir şeyi hatırladı. Bizler Tevhid hocamda Kur'an-ı Kerim'in şerati sünnet seneğinin esası ehlibeytin i Beyt'in hariç bugüne kadar tek kelime etmedik. Elhamdülillah Allah ettirmez. Şimdi Allah Resulü'nün açık net bir hadisi var. Ne o? Muhataba göre konuşmak. Konuşma hatipte muhataba göredir. Eğer benim muhatabım olan o anda elimde tuttuğum kitabın yazarı artık benim muhatabım oluyor. Çünkü kitap onun kelamıdır, kelam muhataptır. Muhatabım, Müslüman'ı ti'ye aldıysa onu ti'ye almak sünnettir. Müslüman'a kibirli davrandıysa ona kibirle ezmek onun nefsine, şahsına değil... Nefsine karşı, söylemine karşı kibirli damlamak esastır. Eğer Celal Şengör Müslümanı bir aşağılama metodolojisine gitmişse orada bunu yapmak esastır. Bu yüzden bizi seven sevmeyen herkesten rica edeceğim. Lütfen kütüb sitede Sitte'de Ehli Beyt'ten Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimizin kendilerine hakaret edenlere verdikleri cevapları bir zahmet okuyun. Yeri geldiğinde tiye alanı düzgün bir dille tiyye almak. Kibirliye kibirli cevap vermek. Aşağılayana öyle aşağılıyorsan aşağısı burası demek bu dinde cevap verme usulüdür. Herkese anladığı dilden cevap verebilmek her hatibin işi değil. Bu bana özgü bir şey de değil. Bu tevhid ocağının usulüne özgün bir şey. Yani bizim kurumsal yapımız. Eğer biz irite etmeyi kendimize vazife bilsek, Tevhid Hoca'nın diğer programlarında aynı üslubu görmeniz lazım. Ama dikkat edin, her programımızda üslubumuz farklı. Çünkü muhataplarımızın akımları ve yönleri, anlattığımız konunun derinliği ve inceliği farklı. Bu yüzden rahat olun, tiyi almak değil vazifemiz. Vazife, muhataba göre konuşabilmek. Neyin korkusudur bu sizdeki? Kime, neyin kork korktuğumuzu hiçbir şey yok elhamdülillah. Kime hizmet ediyorsunuz? Tarihte 1441 yıldan beri yani hicri takvime göre insanlar, Müslümanlar neye hizmet etmeyi kendilerine dua etmişlerse ona hizmet etmiyoruz daha. Hizmet edenlerden olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizdeki inanç tam oldu da başkalarına mı veriyorsunuz? Şimdi peygamberlerden hariç kimse masum değildir kıymetli kardeşim. Biz de olduğu gibi günahımız var. Ama anlattığımız şey kendimiz değil ki kendimizi mihenk edelim. Biz size veya dinleyici o şahsın kendisini anlatıyoruz. Kimin imanını daha da kuvvetlendirebilirsin? Böyle bir derdim yok. O kadar iticisin ki bizzat hakikatini söylesen çekilmezsin. Valla ben de seninle bir tanışmak isterim. Belki anlaşırız. İlla birilerini birilerinin kulu yapacaksınız. Yok öyle bir derdimiz yok. Sanki düşüncelerinizin memlekete bir faydası varmış gibi. Bak işte burada çok güzeldir. Ee, i̇nan bana gel bir gün beraber Kadıköy'e gidelim neler yapıyoruz. Sen de bizle beraber otur kalk böyle sokak aralarına in. Dertliyi, fakiri, fukarayı bir gör. Ondan sonra konuşalım. Birbirinizi yalanlıyorsunuz derken bu birbiri kim onu bilmiyoruz. Hepiniz siyasetin dibindeki yanmış tabakasınız. Daha önce de söyledim. Hiçbir siyasi yapılanmanın parçası olmadık. Olmuyoruz olmayacağız. Çünkü bu dünya görüşüdür. Ne görüntünüz çekilir ne tadınız. Yani tatmak garip olmuş. Görüntü zaten vermiyorum. Murat Coşkun. Şarap çanağında zemzem sunmak videosu. Kardeş. Buyur kardeş. Eleştiri yapmışsın neyi eleştirdiğini ve karşı tezini anlamadım. Şimdi bak güzel kardeşim, eleştiriyle karşı tez aynı anda yapılmaz. Ben eleştirmiyorum, tespit yapıyorum. Tespitlerle antitez ortaya konma mecburiyeti yoktur. Bu zannımca üniversitede öğrendiğin şeyin her alanda uygulanacağını zannediyorsun. Tez antitez insanların bilimsel yapısında olur. Diğer dünya hayatında konunun içeriğini anlatmak istiyorsanız benim burada yaptığım tespit antitez değil. Adam evrimi anlatabilir bu bir tezdir ben ona antitez sunmuyorum ki tespit yapıyorum bu diyorum evrimi anlatmış. Evrim bana göre yok. Antitez için oturup biyoloji mi konuşalım? Konuştuğumuz şey kitap. O yüzden cümlenin başında mantığın yanlış. Neyi savunuyor? İspatların neler? Bir şey anlamadım. Kur'an'da evlilik yaşını anlatır mısın? Yok. Evlilik yaşı yoktur Kur'an-ı Kerim'de. asab 37. ayeti anlatır mısın? Kölelik ve cariyeliği anlatır mısın? Anlatacağım onları merak etme. Siyeri Nebi'yi takip edersen hepsi bütün detaylarıyla var. Peygamberin evliliklerini, cariyelerini anlat bırak boş lafları. Bırakmıyorum ki dünyanın en uzun siyer yolculuğuna çıktım. 5 sene falan sürecek. Her gün 10 dakika siyer yolculuğu var. Dinle güzel kardeşim. Beraberce bakalım. Regil olmamış olan kız çocuklarının boşanma haklarını da anlat. Bu yok. Dikkat et. Burada daha da yapmışsın. Geyik yapacağına ilim yap. Yani. Ne anlattığını ben çözemedim. Neyi savunduğum belli değil. Savunduğum şeyi yüz bin defa söyledim. Diğer videoları izlememişsin. Peygamberin eşleriyle evlilik yaşlığında anlatabilelim. E musun zaten. Niye soruyorsun? Kaldı ki diyorum ya. Öyle bir anlatacağız ki. Bundan sonra da o Fransız misyonu devam ettiremeyeceksiniz. Çünkü bu sorulardan oluşmuş Fransızların bir literatürü var. Onu da bir gün önünüze getireceğim. İnşallah. Bugün İslam Partisi iktidarda olmasına rağmen siyaset beni ilgilendirmiyor. Kur'an'a aykırı tonla yasa çıkarlar Neden? Miras. Onu onlara sor. Miras hukukunda anlat. Cahil zat. Cahil kısmına eyvallah. Cahiliz. Rabbim öğrenmeyi nasip etsin. Evet eleştirilmelik işler var hem de çok. Ama aradaki ipleri koparmamak lazım. Kişselleştirmeden ilimle meselelerin üzerine gidilmesinde fayda var. Tarih boyunca Hakan Albayrak yazmış. Düzcane cündo olduğu için. Tarih boyunca Düzcane Bey'e yazdığı kitaplardan ötürü hatalarını ilmi olarak yayınlamış tek e, video budur. Bu arada ilmi tarafımızı biz burada anlatmaya hiç çalışmıyoruz. İnanın bana kütüphane konusunda... Türkiye'de sayılı kütüphanelerden birine sahibiz. Dünya çapında da böyle literatüre girir ama reklam kokmasın şimdi bu hareket. Devam edelim. Ayrıca Dujane Bey bir daha fikrini değiştirebilir. E i̇nşallah. Netice hepimiz imtihan altındayız. Amenna kim zerre ağırlınca hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre ağırlanır. Ha bir dakika şimdi bak şurada şunu unutma. Hayırla şer kişiseldir ama kitap toplumsaldır. Dolayısıyla topluma bir şey söylüyorsanız Söylediğiniz yerde yükümlülük doğar, orada evde kıldığınız namazların ehemmiyeti kalkar. Söylediğiniz sözün bir karşılığı vardır. Videonuzu sonuna kadar sabırla izledim. Üslubunuz her ne kadar eleştiriye kapalı. Bütün yorumlar burada eleştiriye kapalı değilim merak etme. Bu yoruma karşı da tahammülsüz bir tavırla yaklaşacağını, yaklaşacağınızı düşündürse de yazma ihtiyacı hissettirdi. Amacım Düğücane Bey'i savunmak değil, zaten buna ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum. Düğücane Bey'i eleştirirken onu takip edenleri de seviyesiz bir ithamla konuya dahil etmenizdir. Ya lütfen onu dinleyenleri aşağıladığım cümlemi yazarsanız bu konuda eğer böyle bir şey yapmışsam özür dilemeye hazırım. Çünkü onu din ha, ama buna ayıralım. Onu dinleyenler başka bir şey onu dinleyerek onun partizanı olup bize galis küfürler edenler başka bir şey. Dücanebe ileşirken e onu ta ki ha mürşit mürit olmakla ilgili sizinle aynı fikirde olmayanları karşı tahammülsüzüz. Bizim bazı yerlerde çok açık görünüyor. Tahammülsüzlüğümüz mürşit mürit olmakla ilgili değil. İnsanların her birisinin bir mürşide tabi olma mecburiyetinden bahsetmiyoruz ama bir mürşide tabi olup şu tasavvufun güzelliklerini yaşamaya Hakikaten ihtiyacı olan bu gençliğe Sakın ha, ıı, ıı, Hiç bir kapısına gidilmez yoksa sizi mahvederler O günden sonra aptal ve gerizekalı olacaksınız Böyle konuşmaya başlayacaksınız Diyen zihniyete diyoruz ki abi bak böyle değil bu iş Onlara karşı bu söylemi anlatabiliyor muyum Yoksa bir adamın mürşidi var yok o bizi ilgilendirmiyor ama bu ilişkiyi kurmaya muhtaç olan, sevmiş, inanmış, bu yola bismillah diyecek çocuklara biraz önce yaptığım şeyi yaparsanız cevabını vermek bizim yükümlülüğümüz. Konuyla ilgili fikirlerim. Ee, Dücane Bey'i bilmezden önce şekillenmiş olan fikirlerimdir ama cevabım onu takip edenler arasında oluşumdan ve sizin bu kişilere dil uzatmanızdan kaynaklanır. Dilimi uzattığım yer Dücane Bey, siz değilsiniz. Anladığım kadarıyla mürid olmak ve bir mürşidinizin olması sizin için önemli. Herkes için önemli bir değer olduğunu bir tasavvuf hakikati dairesinde anlatıyoruz. Benim içinse bu kula kul olmak demek. Olmadığını defa etti de ispatlandı. Bu yüzden siz kendi hayat yolculuğunuzda birilerine ihtiyaç duyuyorsunuz diye başkaları da duymak zorunda değil. He, senin çocuğun varsa eğer. Ona da söylersin tamam mı? Sevgili evladım bana muhtaç değilsin. Bundan sonra tuvaletini kendin yap, yemeğini kendin yedersin. Bundan sonra kıyafetlerini kendin yıka, ütünü kendin yap, paranı kendin kazan, odanın kirasını istiyorum. Hani ne yapacaksan bundan sonra kendin yapacaksın de. Tamam? Düccane Bey aklı olmayanın vicdanı olmaz diyor. Siz vicdan imandandır yorumunu yapıyorsunuz. Düccane Bey'in, e, tarihte akıl, vicdan ve iman meselesi konusundaki sözlerinin akide noktasındaki sakatlıklarını çok net şekilde kitabında ilmen anlattık. Delilere imanlı diyebilir misiniz? <gülüyor> Bakın güzel kardeşim vicdan imandandır başka bir şey bu başka bir alan. Deliler uç nokta. Normal insandan bahsediyorum. Ya da onlar kendilerine diyebilirler mi? Hıh. <gülüyor> Bir aslan fıtratıma göre yaşıyorum o yüzden vicdanım rahat. Vicdan da imandandır o halde ben de imanlıyım diyebilir miyim? Tam da öyle. Aslanlar iman sahibidir. Niye? Ayet-i var. Yeryüzü ve gökyüzünde ne varsa Allah'ı tesbih ederler. Çok net. Hepsi iman sahibi. Art niyet. İman çünkü tanımaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hz. Peygamber'e hayvanatın tanıdığına dair deliller var mı? Onlarca lütfen açın okuyun. Art niyet ve temelsiz düşüncelerle yapılmış kötü bir video. Ha bu arada şu sözümü sorayım. Yani Hayvanların bu yükümlülüğü yok. Ama bununla dairede tırnak içinde imanlılar. Art niyet, art niyetimiz hakikaten yok. Art niyetimiz yok. Bir şeyi ortaya koyacağız. Bugüne kadar dücanebeye kimse dokunma Herkes korktu. Ama yazdıkları ortada basit bir şey. Çok basit bir konuyu harmanlıyoruz. E bunu anlatıyoruz. Birbirine de buna hakkım var. Temelsiz düşüncelerle yapılmış kötü bir video. Sizin düşüncenizdir. Eyvallah. Dördüncü dakikanın başında I think. Hmm, güzel. Bu arada karşı değilim. Yani kendinizi saklamak çok ayıp bir şey değil. Dördüncü dakikanın başında parçalandığınız edebiyata şurada parçaladığınız desen diyeceğim ki tamamen edebiyat konusundaki atan bulacak. Mutlaka da vardır çünkü edebiyatçı değilim. İnsan hakikate felsefeyle ulaşamaz da ilahi ilham aldığını iddia eden kişilerin iddialarına güvenerek mi ulaşır. İlahi olan ilhamın iddiası şeriat sünnet dışındaysa bununla zaten ulaşamaz. Tarihte bunun envayi çeşit örneği var. Sahte mesihler, sahte mehdiler tanıyorsunuz. Biz onları sizden daha iyi tanıyoruz. Daha da somutlaştıralım. Hadi bakalım. İnsan hakikate aklıyla ulaşamaz. Böyle yaparsa hakikat aşırı çeker ama 7. yüzyılda Arap yarımadasında yaşamış, her şeyi bilen, her şeyi yüce yeten bir varlığın, Tanrı'nın, alemlerin Rabbinin kendisiyle kontak kurduğunu iddia eden bir adama inanarak Hz. Peygamber'den bahsediyorsunuz. Güvenerek ulaşır. Yoksa ulaştığını mı zanneder? ulaşmasa bile ulaştığını zannetmek insanı rahatlatır. Ona tok olmadığı halde tok hissettirir. Orası ayrı tabi. Şimdi Dücane ile ilişkili olan şeye gelmiş. Ee, Dücane Bey'i dinleyen tahmin ediyorum ya ateist ya deist bir arkadaşımız. Çünkü Hazreti Peygamber'den bahsettiğini tahmin ediyorum. Çünkü 7. yüzyılda Arap yaramazısını yaşamış zat bu sıfatlar ona uyuyor. Açıkça yazmadığı için ben de şer'en o da ona hakaret ettiğini bilemiyorum. Çünkü şeriat zahire bakar. Öyle yazmamış. Ama ona işaret ediyor. Ben de diyorum ki sen neye inandıysan sen de inandığınla beraber haşrolacaksın. Göreceğiz. Ha, bu sonun devamı iki defa basmışız. Pardon. Üstadım demiş. Estağfurullah ben üstad değilim. Tekrar edelim. Tekerrür edelim. Tezekkür edelim. anlamaz anlamışsın. Anlamak için okudum ama. Anladıklarımı da değil, yazdıklarını anlattım. Fikrimi de değil. Geçenlerde Cemal Nur Hanım'a kıyıdan köşeden güzelleme yaptığınız sebepleri zikreder misiniz? Basit bir kelime var. Başınız niye açık? Cevap, gönlüm kapalı. Kapat. Başka bir şey gerek yok. Peki senin kaç makalen var? Konu ben olmadığım için cevabını vermeyeceğim. Yani makale konusunda ama şu makale konusunu bir tamamlayalım. Şimdi, kıymetli kardeşlerim, Tevhid Hoca'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde de, dünyanın farklı ülkelerinde de, sevdikleriyle, saydıklarıyla, muhabbet ettikleriyle üniversite camiasından bir kitlesi var. Valla biz öyle hani gene reklam kokbasından korkuyorum ama valla öyle böyle bir salak bir kitle değil bu kitle. Tamamen böyle genç, pırıl pırıl gençlerden oluşuyor. Dil bilenler, farklı kültürlerden gelmişler vesaire. Ya bu çocukların en basitinden tanıştıklarından ötürü söyledim ben. Dedim ki Cambridge'de okuyan bir çocuk tanıyorum. Bin makalesi var. Yani Cerel Hoca'yı ulu ulu ulu ulu. Ya arkadaş bilim adamının ölçütlerinden bir tanesi makaledir. Bir tanesi. Ya bu adam makale yazmamış Stephen Hawking 50 tane yazmış. Kabul ama Stephen Hawking bir tane yazsa bile o bir tanesi onu uçurmuş zaten. Dolayısıyla hep şunu anlattım. Celal Bey'in okuduğu üniversitede de, oradaki arkadaşlarımızdan da ''Ya Celal Bey Amerika'da inanılmaz bir adam mı?'' diye sorduğumuzda ''Yok abi işte Celal Şengör yani üniversitede normal hocalarımızdan biri denildiği için diyoruz ki ''Ya bu adam normal bir hocadır hani Stephen Hawking neyse İngiltere'de Türkiye'de Celal'' diyemeyeceğimiz bir adamdır. Yoksa ilmi var, üniversite okumuş. Hocalık yapmış, makale yazmış ama bir şeyi kıyas ederken kıyaslardan biri buydu, onu beyan ettik. Niye bu kadar takıldılar? Çünkü Celal Bey makale konusunda takıntılıymış. Sonradan bunu diğer videolarında söyledi, herhalde takip ettiler. Ee, dolayısıyla buna takılmışlar. Buraya takıldıysanız daha neleri var? Geçtik işte. Umarım biraz vaktinizi ayırıp da okursunuz. Ayıp ettin ya. Belki yaptığınız komik hataların farkına varırsınız. Hadi beraber yapalım. Evet Celal Şener'in yönünde her insan gibi eleştirecek çok yanı ve düzeltecek yanlışları olduğunu aklı başına herkes biliyor. Teşekkür ederim. En azından her Müslüman biliyor diyelim. Kanunu Sultan Süleyman'ın yaptığı hakaret, İstanbul'un fethini, askeri görmesi haydi. Evet lakin sizin yaptığınız eleştiriler en başından itibaren öyle komik, öyle yersiz olmuş ki... En hafif tabirle ancak bu kadar olurdu dedi diyor. Öncelikle söz konusu kitap bir bilim kitabı değil. Ben de bunu videoda söyledim. Siz dinlememişsiniz. Celal Şengör'ün anılarını, düşüncelerini, fikir... İşte bu benim cümlem. Evet. Hadi hocam bilim anlat. Niye bilim adamından bilim anlat demem şundan. Anlattığı bilim eksik. Anlattığı bilimde hata var bunu anlatmış. Hadi hocam nerede bilim, hadi hocam bilim istiyoruz, neden siyaset anlatıyorsun gibi cümlelerle son derece yersiz ve komik olmuş. Keşke izleseydim videoyu. Ya da tam böyle sinirlenmeden rahat. Sizinki roman okurken türevi integral öğrenmeyi beklemek gibi bir şey. Bilim hakkında bir şeyle öğrenmek ya da bir bilim adamı hakkında alanı eleşebilmek. Önce hangikilerin ne anlattığını bilmez ayırt, ayırt ettim. Celal Bey'in de makalelerini biliyorum. Celal Şengün'ün alanı hakkında yani jeoloji hakkında yazdığı bir kitabı alıp okuyayım. Okudum. İşte o kitaplarda bilim adına yapılmış bir yanlış var. Ya da konu bilimden çıkıp siyasetle başka o zaman dersiniz. Celal Bey jeoloji alanında yaptığı hatalar için ayrıca bir buçuk saatlik bir başka yerde ders yap Çünkü onun bir ifadesi var. Kur'an-ı Kerim'de dağlar kazık diyor, dağların olduğu deprem oluyor. Bak, ho ho ho ho, ho dediği yer için. Ben apayrı genç kardeşlerimle bunun sunumunu yaptım, delillerini sundum, haklı çıktım, konuyu kapattım. Keşke gelsen beraber yapsak. Kusura bakmayın şu cümlenizi de duyduktan sonra hafif bir tebessümle videoyu durdurup bu yorumu yazmaya başlayalım. Buyurun, elegan kelimesi zarif manasına girilir. Ayrıca titiz, seçici, seçkendi konuda diktatör kelimesinin manasıysa Roma İmparatorluğundan gelir. Yok, filoloji de farklıdır. Onu lütfen Wikipedia'dan okuma. Biraz daha derine gir. Devletin zor duruma düştü. Senato'nun iradesi. Bunu Wikipedia'dan almış. Almış da olabilirsin. Kızdığım için söylemiyorum ama direkt sadece Roma İmparatorluğundan başlamıyor. Öncesi var. Celal Şengör. Atatürk çok elegan bir diktatördü derken elegan kelimesiyle eee Diktatör kelimesinin Atatürk unsuru üzerinden bir araya gelmeyeceğini beyan ediyor. Neyse onunkini o kimde Atatürk ben haklıyım demiyor. İnsanlarını tartıştırıyor. Sonra diyor ki karar alındı cümlelerini okurduğunuz ve kullandı. Elegan diktatör ifadesinin ne anlamı geldiğini siz dinleyenler anlamış olurdu. Bakın zaten ben bu cümleyi anlattım. Dedim ki Atatürk'ün diktatörlüğü Hitler'inki gibi değil. Atatürk ben haklıyım demiyor tartıştırıyor. Sonra diyor ki karar alındı. E zaten... Konu bu. Diktatörlük böyle bir şey. Lakin siz bu cümleleri okumamayı tercih ettiniz. Tercih etmedim. Konu o kadar yanlıştı ki zaten orada konu kapandı ve ben bu dediğinizi anlattım. Bu yaptığınızda manipülasyon denir. Manipülasyon dedi biliyor musun güzel kardeşim? Celal Şengör'ün tek bir cümlesini alsaydım. Celal Şengör kanuniye salak dedi. Vay benim ecdadım. Vay benim deseydim haklıydın. Ama ben Celal Şengör'ün size 4-5 kitabını okumuş olarak geldim. Haricinden de makaleleri, haricinden de hayatı, haricinden de Cambridge Üniversitesi'nde yaptıkları, orada burada yaptıkları. Hepsine bakıp geldim. Çünkü iftira etsem hesabı var. Gelelim bunun edebiyatından mı tutayım, fiilinden mi tutayım diye başlayıp bitiremediğiniz eleştiriye. Beyefendi dikkatli de okusunlar. Belki biraz Türkçe öğrenirler. Olur. Türkçe'de elegan diktatör tarzında ifadeler çok fazladır. Hatta yazarlar şahayla bulunuyor. Çok fazla olumsuz. Bana lütfen örnek verir misin? Elegan diktatöre benzer ikilem kullanan yazarları. Sen vermezsen ben bir dahaki hafta o yazarları bir araya getireyim. Sonra o yazarların edebiyatını konuşalım olur mu? Evet o bir da ama asla fakirlerden çalmadı. Ya da evet o bir ka katil ama hak ettiğini düşündüğü insanları vurdu ve sonra mertçe adalet gibi cümlelerle. Bak burada dikkat et. Burada mert katil yazmıyor bak. Mert katil yazmaz edebiyatta. Yani yazan adama yazdığı için müthiş denmez. Burada bir hata vardır. Evet o bir katil ama hak ettiğini düşündüğü insanları vurdu ve sonra mertçe gidip adalete teslim oldu derken... Burada mertlik adalete teslim olması. Katillik bir adam öldürmesi. Ama elegan diktatör. Ne için elegan? Yemek yediği için mi? Ne için diktatör? Emir verdiği için mi? Uymuyor. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Uzun açıklayıcı cümleler kurmadan önce mert bir katil. Ha söylemiş burada. Onurlu bir hırsız gibi kısa ifadeler kullanıp. işte bunu kullananlar yok. Kullanan adamların edebiyatında hata var. Burası böyle kullanılmaz. Veya burayı kullandıysanız bu detayının içindeki bana o yazarları bir gönderin. Rica edeceğim sizden. Ha unutmadan Türkçe demişken isterseniz bir de bunun edebiyatından mı tutayım, fiilinden mi tutayım diye söyleyebiliriz. Cümlenin yapısına bir bakalım. Bakalım. Aslında yapısını boş verelim. Niye? Şunu söylesek galiba yeterli. Bunun edebiyatından mı tutayım denmez beyefendi. Bunun edebiyatından mı başlayayım? Güzel kardeşim bu bir teşbihtir bak teşbih tamam bu Osmanlıca olduğu için biraz uzaktan geliyor olabilirsin. Tut şu zembilin ucunu dediklerinde zembilin ucu neresi? Yani neyi ifade ediyor? Bunun edebiyatın? ayrıca edebiyat dediğiniz kavram da aslında düzeltilebilecek bir kavram değildir. E sen niye düzelttin o zaman? Şaka mısın ya? Hem diyorsun düzeltecek kavram değil hem beni düzeltiyorsun. Ben de diyorum ki kardeş edebiyat da düzeltilebilir bir kavramdır. Kendinle çeliştin bak olmadı. En doğrusu bu cümledeki anlatım bozukluğunu mu düzelteyim? Sevinirim gel bizim editörlerden ol. Anlatım bozukluğu çok yapan bir adamım. Kabul ama burada yapmamışım. Yardımcı olursan sevinirim. Dergide iş vereyim sana. Devam eden bir cümle olmalıydı ki zaten yukarıda da anlattığım gibi buna hiç gerek yok. Çünkü Celal Şengör'ün söz konusu cümlesinde bir anlatım bozukluğu ya da gramer hatası yok. Dikkat! Anlatım bozukluğu başka bir şey, gramer hatası başka bir şey. Ben gramerden bahsetmedim. Bir de lütfen gramerin İngilizce olduğunu unutma. Olur mu? Hani dikkat et bak bu gramer İngilizce. Türkçe'de bu manayı bu şekilde kullanmıyoruz. Dil bilgisi diyeceksin eğer edebiyatçıysam. En fazla neden elegan gibi halkımız tarafından bilinmeyen yabancı bir kelime kullanıyor diye eleştirebilirdiniz gramer kelimesiyle. Görüldüğü gibi Türkçe ders aslında size lazım beyefendi her zaman katılıyorum hürmetler benden de Ben videonuza heyecanla devam ediyorum şimdilik bu kadar eğer başka komik hatalarınız varsa Hatalarımız komik olsaydı gırgır gır ederdik demek ki komik değilmiş Ve ben de üşenmezsem Bu yorumun altına yazarım efendim sağlıcakta kalın sen de silahlar Video olunca dakikayı kapattım devamında neler anlattığınızı bilmiyorum ne güzel. Celal Şengör uluslararası camiada saygı duyulan bir saygı duyulmuyor demedik. Dikkat. Çok kıymetli birisidir. Bu size göre. Aldığı ödüllerden bahsettik. Ders verdiği üniversitelerdeki halini araştırdık. Başarıları saymakla bitmez. Onları zaten başta verdik. Türkiye'nin en bilgili insanlarından birisidir. Evet, size göre. Ama siz Celal Şöngör'ü dalga geçerek alaycı bir tavırla anlatmışsınız. Evet, eğer siz Müslümanlarla alay ederseniz, biz de sizin yazdıklarınızdaki gerçeklerle dalga geçeriz. Bilim insanlarımıza sahip çıkmamız gerekirken bu yaklaşım çok yanlış. <gülüyor> bilim adamına sahip çıkmak diye bir şey olmaz. Bilim yapması lazımdır. Yaptığı bilim zaten sahibini, muhatabını bulur. Efendim. Devam geçtik. Reklamına Evrim Ağacı'nda denk geldim. Teşekkürler. Ekibe teşekkür ediyorum. E, Hashtag'den yakalamışlar. 25 dakika izledim. Tıkladım. Evrim Ağacı'nı fonladığın için teşekkürler. Kardeş reklamlarının devamı olur inşallah. Olacak merak etme. Bu arada içerik vasat. Vasat'ı bir doldur ama Evrim Ağacı'yla bundan sonra çok reklam vereceğiz. Hakikaten. Ne Celal Şengör ne yorum yapan organizasyon. Organizasyon şirketi değiliz. Zerre omurumda değil. Tarafsızım hatta iki tarafa da karşıyım desem yanlış olur. Tarafsızım iki tarafa da karşıyım. Şu genç kardeşlerimizin şu zilletten bir kurtulması niyetiyle. Yani hani işte bizim anlatmaya çalıştığımız tam da bu. Ne olduğunu hala karar veremeyen bir gençlik. Bu kararı verememesinin sebebi tevhidin getirdiği o hakiki enerjiden yoksun olmalı. Derdimiz zaten bu. Yoksa valla Celal Şengör o bu şu değil. Buradaki anlayışın gencin beynindeki o nöronlar arası akışı bozduğunu net bir şekilde görmek. Akış bozulunca su akmıyor. Su akmayınca tohumlar yaşarmıyor. Tohumlar yeşermeyince ağaç olmuyor ve siz gölgesinde şöyle bir ferahlanabileceğiniz o hikmeti arayınca çırıl çıplak ve dımdızlık ortada kalıyorsunuz. Derdimiz bu toprakları yeşertmek başka bir şey değil. Hangi ağaç hangi meyveyi verirse versin o da önemli değil. Yeter ki ağaç gibi olsun. Celal çıkıyor o zırva bu zırva sizde çıkmışsınız burada öyle diye böyle değil hepsi yanlış. Hepsi yanlış değil doğrularını da yazdık. Ama bir de çıkıp doğrusu budur, tarih belgesi budur diyen yok. Var, tarih belgesellerimiz bile yapıyoruz. Zaten 40-50 dakikada kıytırık bir videoda bu işte olmaz. Yunan tarihinden Mısır'a. istersen yaparım. Yakın tarihten Osmanlı tarihine. Şu anda bir de başladık, takip et. 5 bin cilt kitap eder. Bizim için hiç problem değil. Bu bile bir yorumdur. Yarın başkası çıkar, başka değerlendirir. Eyvallah. Sırf ateist oluşuna karşı çıkmak için, hayır sırf ateist olduğu için değil... ...ateistliği yayma amacıyla, din, dini aşağıya indirerek bunu yaptığı için. Yani bir adam çıksa, televizyon programında dese ki arkadaşlar... ...tanrı yoktur, ben bugün size bunu anlatacağım... ...ben de insanları buna davet ediyorum. Hiç hoşumuza gitmez, kızarız, ederiz ama adamlarız çıktı... Kendi kötü sözlerini dile döktü, ağzından pisliğini akıttı git. Ama çocuklar ateist olsun diye siz biliyor musunuz Hz. Muhammed kaç yaşında evlenmiş kızlarla dersen ha orada bir dur, orada bir dur. Orada ne başladı? Saldırı başladı. O saldırı karşısında bilgisi eksik olan genç kardeşim o tuzağa düşüyor mu? Düşenler var. Bu ülkede 6,5 milyon deist var. Ve onlar benim öz be öz kanından ötürü, genimden ötürü, toprağımdan ötürü, bayramdan ötürü kardeşim. Dinen de kardeş olmak istemek gayet boğal bir hakkım olduğu için diyorum ki kardeşler bu adamın aslı bu astarım. Anladınız meseleyi? Efendim anlatan arkadaş kimdir bilgi yok. Ne gerek var? Senin işine bak. Karşılığında hangi kaynaklardan nasıl bunların yanlış olduğunu kanaat getirilir? Anlatıyorum tek tek delillerini. Şimdi eğer ki bu yöntem doğruysa birisi de çıkıp aynı yöntemle eline Kur'an'ı alıp o yanlış bu ayeten yani bir videoda vaz mı geçeceğiz? Yo! E zaten sen bunu yapıyorsun şu anda. Yani Müslümanlıktan arkadaşım bir halt yapıyorsunuz bari adam gibi yapın. Teklif ver. Eğer uyarsa hakikaten yapayım. Ben Celali okumadım. Ama TV'de çok güzel. İşte televizyon seyircisi. Gördüğümüz için bu video denk gelince izleyeyim dedim. Adetim olmadı halde yorum yazma ihtiyacı duydum. Videonun tamamını izleme ihtiyacı duymadım. Çünkü bir kinle adamın doğru veya yanlış yazdığını sebepsiz itirazdan başka bir şey yok. Sebepler tek tek sıralandı. Kitap tahlili yapılamaz. Neyle? Cümle seçerek. Youtube'a yazar mısınız kitap tahlillerini? Ona da bir bizi dinleyin. Kıyas edin olur mu? Bir insanın tahlili ise hiç yapılmaz. Yazdıklarından insan tahlili yapamıyor musunuz? O zaman geçmiş olsun. Kul hakkı büyük günahtır. Hele ki bir ateistler hakkını yemek varın siz düşünün. Ya ben adamın yazmadığı bir şeyi anlatmadım ki. Yazdığı şeylerin tespitini yaptım. Dindarsınız ya sizler. Bence dincisiniz. Din satmıyorum. Din pazarlayıcısı yazmış. Din satılmaz. Din yaşanır. Bir de yazmayı unutmuşum. Makale sayısı her şey değildir. Cevabını verdim bunu zaten. Einstein'ın 300 civarı bilimsel makale. Wiki yalancısıyım. Zaten Wiki çocuklarısınız. Yani Wiki ile yaşıyorsunuz. Başka bir devamı yok. Anlatabiliyor muyum? Benim de derdim bu. Geçin. Daha derinle gidin. Ee, Anadolu Doçentinin 1500 2000 e intihal yaptığı da biliniyor. O beni ilgilendirmez. 100 makale. Fırıncı değil ki bunlar. Ekmek. Ya kardeşim fırıncı mesleğidir, ekmek çıkarır, bilim adamıdır, makale yazar, araştırma yapar, kitap yazar. Buyurduğu işi bu. Biri hamur satar, biri iyi pişmiş. Yani siz fırıncıları mı aşağılıyorsunuz? Fırıncılık basit, bilim adamlığı mı zor? Ben size bir gerçeği söyleyeyim. Su tesisatçısıyla doktorun hiçbir farkı yok. Birisi daha fazla emek verip daha çok okul okuduğu için tesisatçıdan üstün değil. Biri insan denilen alet üzerinde, biri de boru üzerinde çalışıyor. Fark bu kadar basit. Yani bu meslek bundan bundan üstün mü? Hayır canım. Sularınız akmadığı gün sizin için kıymetli olan tesisatçıdır. Suyunuz akıp kalbinizin sıkıştığı gün mühim olan cerrahtır. İkisinden de Allah razı olsun diyemezseniz toplumu kademelere dönmeye başlarsınız. Yani bir sistemde çaycıyla hatibin aynı kafada kabul edilmediği mekanlardaki saltanat düzenine biz zaten karşı. Çünkü hepimiz eşitiz. Çünkü Allah Resulü kendi ashabına bir su dağıtımı esnasında bu topluluğun efendisi kimdir sorusunun cevabına şöyle bir baktığında ben şunu ifade etmişti. Bir toplumun efendisi onlara hizmet edendir. Ama ayrıştırmak istiyorsunuz. Yapmayalım. Biraz takıntı yaptım galiba Deli gibi kendi kendime yolumlar yazıyorum. Bak ne güzel oldu okuduk işte. Yalnız gençler şöyle bir durum var videonun başında durdum kitabın ilk sayfasını Sezer yazmış falan diyor ya arkadaş. Oraya bir durdurun ilk sayfayı bir okuyun dış sesi dinlemeden. 50 kere okuyalım. Adam kitabın nereden geldiğini anlat. Hayır hayır hayır tamamen cumhurbaşkanlarını karşılaştırırken seçim yapmıştı. Bir sonraki sayfada da askeriyenin ehemmiyetinden bahsediyordu. Bu arada okuduklarımı genellikle unutmuyorum öyle bir huyum var. Şimdi videocu kardeş videocu değilim ben. Sen okuduğunu ya anlamıyorsun ya çarpıpmaktan başka amacın yok. Ben de yorumlarla bu videoya zamanıma heba ediyorum. Keşke şu kadar uzun kuracağına abi yazdığın yazılan bu cümlen bu. Saçmalamışsın deseydin. Bunu diyemiyorsunuz. Bizim de derdimiz bu. Bunu diyebilir olun artık. Anladın? Uzunmuş. Güzel. Öbür tarafta mı görüşeceğiz? Ne? Diğer tarafta görüşmek üzere. İnşallah. Rabbim rivayet Han altında Allah Resulü ve ehl Beyt'le beraber buluşmayı nasip eylesin. Hepimizin istediği bu. Bütün dünya için bunu istiyoruz. Bir elma için İmam-ı Azam'ın babasının yaptıkları rivayet edilen kıssayı bilirsin. İmam-ı Azam'ın babası için olduğuna emin misin? Ver hesabını yap. Böyle çıkmak, anlatmak iyi görünür ama vebali büyüktür. Amenna ona katılıyorum. O vebale hazır olmasak bunu söyleyebilir miyiz? Celale giren çıkan yok onun gideceği yer belli ama dikkat edin sizin gibiler ve sizi uyan dindar kardeşler bu oyundan için daha aşağılara düşmeyin diğer tarafta. Allah, peygamber, ehl dediği için cehenneme mi girecek? Bir daha bir düşün istersen. Evet biraz daha ilerledim güzel ama bu artık bende benden hak yok burada. Gelelim Tales hikayesine gel. Şimdi anlatılanın doğruluğu yanlışlığıyla ilgilenmiyorum. İlgilenme çünkü kendi yazmıştı. Tales nereye gelmiş mesela mesele şöyle. Adam diyor ki, oraya gitti, onları bu işi yaparken gördü. Anladı ki tanrılar olmadan doğal olaylar hesaplanabiliyor. Senin itirazın ne peki bunda? Tales bunu anlamak için Mısır'ı bu iş üzerine gitmiş olma ihtimali yok. Bunu anla. Yani sen diyorsun ki, bir cerrah telefonda bir hastayla konuşuyor. Hastası diyor ki, işte şunu yaşıyorum, şunu yaşıyorum, şunu yaşıyorum. Cerrah da diyor ki hemen getirin, kalbinde şu olabilir. Cerrah, bunu söylemeden evvel karar veremiyorum, görmem lazım dese cerrah denir mi ona? Çünkü cerrah sebepleri bilir. Hastaya sorularını sorar. Ha der ki büyük ihtimalle yine bakmayı bir arada tutar. Ne olur ne olmaz. tıbbiyede de her alanda da eksikler yedikler olabilir. Veya işte ne derler ona? Uç noktalar, başka şeyler olabilir. Gel kardeşimler, büyük ihtimalle sen kalp krizi geçiriyorsun veya geçirdin spazm şu bu ve şimdi sen Tales'ten bahsediyorsun. Tanrının olmadan doğal olaylar hesaplanabiliyorunu anlamak için Mısırı görmesi mi gerekiyormuş? Ya bu Tales değil, ya bu hikaye doğru değil. Ben de orada dedim ki bu Tales, o Tales değil. Benim seçimim öyle oldu. Ben Mısır'a gitmemiş demedim. Dedim ki bu Tales, o Tales değil. ''Efendim... Tanrıları inkar etmedi. Neyse artık ama senin yaptığın tamam. Adamın dediği ile alakası yok.'' Genç. ''Var. Adam demiyor ki Thales gitti de öğretti. Öğretti değil. Öğrendi. Öğrenen Thales, yeni Thales'in öğrenebilmesi için zaten onları o işi zomundan yapıyor olması lazım. ''Ya arkadaşım beni de Celalci yaptığınızı helal olsun.'' ''Bak bundan üzülürüm işte. İnşallah Celalce olup da bunları yazıyor olmamışsındır.'' Daha devam etmesem neler olacak ben etmeyeyim en iyisi ama gideyim şu Celal'in kitaplarından alayım bakalım neymiş. Adamı dinden soğurtursunuz bu sıfır analitik düşünce. Okuduğunu anlamama bir adam sıfır ateistim dedi diye karalama. Ateistim dedi diye değil Müslümanları aşağıladığı için ve bilim alanındaki büyük yanlışları ardı ardına sıraladığı için. Bir şeyi eleştirmek için yeterli bilgin olması lazım. Kabul ediyorum, jeoloji alanında özel bir ders yapmaya hazırım. Hem de üniversite hocalarının önünde. Kim diyor, Cambridge Üniversitesi'nde doçent olan, o kaç kişi ölüyor, arkadaşlarımız yazdı. Stephen Hawking meselesi geçtik. Ha şimdi, makale denilen şey şiir ya da gaipten gelen mesnetsiz bir şey değildir. Amenna. Bilimle bir alakan yok. Bence tanışabilirdik. Tek bir kaynak okumamışsın. Bir daha tanışalım. Burada tenkide kalkıyorsun. Nasıl bir okalalık bu? Bence tanımadan konuşma. Evvela adam Türkiye'de siyasetçi yok ama çok değerli bilim insanları var diyor. Hem adamı okumuyorsun. 5 kitabını okudum makaleleri harç. Hem makalelerini okumuyorsun. Okudum. Hem kitaplarını okumuyorsun. Okudum. Okudum bir de burada videosunu yaptım. Hem programlarını takip etmiyorsun. <gülüyor> Anlattım Fatih Altay'ı hem de seciyetsiz bir şekilde olmayan üslupla seviyesiz herhalde. Tenkide kalkıyorsun, tenkide kalkmadım, tenkit de etmedim, tespit ettim. Tenkit genellikle içinde teşbihler, abartmalar varındır. Tespit nettir. Sahi neresini eleştirdin sen bu kitabın, o dalga geçtiğin şeylerin doğrusu ne sana göre? Videoyu izle güzel kardeşim. Üçüncü dakikada kapatanlar seslisi bu. Ne ne? Birisine bilim adımı denmesi için en az bir makale mi gerekiyor? Anlattım konuyu. Abi şaka mısınız siz? Yok vallahi gerçeğiz. Yaşıyorum bak buradayım. Dolla yasası. ha Nerede kabul edilmiş bir şey değildir. Bunun hakkında Wikipedia'dan doldur yapıştır yapmış bu arkadaşımıza cevap yazdık. E, 8 binden fazla kitabı var demedim. 8 binden fazla yazılı evrakı var dedim. Bu evraklar bizdedir. Bizim kütüphanemizdedir. Çünkü tarihi eserler de var bizim kütüphanemizde. Dayanamıyorum kapatıyorum. Tekrar bekleriz. Lütfen boş yapma kardeşim. Dolusunu bekleriz. Elegan bir şekilde çalışman ümidiyle. Yani elegan kelimesi çok hoşuma gitmiyor. Atmak istediğiniz makalenin şu olduğunu düşünüyorum. Ha, o değil. Onlar basit yerler. Ee, dolla yasası değil. Dolla hipotezi yasa olarak yedirmeye çalışıyorlar. Ee, dünyada 4-5 de bunun aksine dair kürsüler var. Efendim tıpkı Einstein Newton'un tamamen yani yok sayma daha az yanlışlı versiyonu var dedi. tam bir belki bin küsür mekan sonrası siz bilemediniz. Mustafa Altan. Cevap. Kardeşim kendini ne kadar rezil etmişsin. Nefse emmari rezildir kardeş. Allah adam olmayı nasip etsin. Acıdım sana. Allah razı olsun. Celal Şengör umarım bir gün bu videoyu izleyerek sana cevap videosu çeker. Çok sevinirim ama video video hoş olmaz karşı karşıya gelsek. Belki nasibi vardır adamın. 10 dakikada bezdirdi video. Anlattıklarının kalitesizliğine mi yanayım, yaptığın yolun sığlığına mı? E şimdi yorumlarımızın sığlığından bahsederken şunu ifade etmek lazım. Hani üniversite ortamında şayet diploma e, e, bilimsel manada konuşacak olsa elbette dilimizi ağırlaştır, ağırlaştırmamız lazım. Derinle dalmamız lazım. Şuna katılıyorum. Yani daha anlaşılabilir ve dinlenebilir olması için kullandığımız üslubu İstersen karşı karşıya bir çay kahve muhabbetinde çünkü öyle bir projemiz var yakında Allah nasip ederse Tevhid ocağı kahveleri gelmeye başlayacak dua edin uğraşıyoruz çalışıyoruz. O kahvehanelerin birinde karşı karşıya oturur kahvemizi yudumlarken derin muhabbetlere dalmayı isterim. Can Arvazır, kardeşim. Aklı olan kendi okusun bu adamın yorumlarını dinlemek yerine katılıyorum. Kendi gözüyle görsün ne yazıyor ne anlatıyor. Görün. Hiç utanmanız da yok. Biraz ağır olmuş. Sürekli bir antitez ortaya atıyorsunuz ama antitez değil tespit. Bir tane kanıt delil koymak yok tek tek sıraladım. Okuduğunuz anlama konusunda zaten bazı sıkıntılar olduğu çok aşikar. Allah yardımcımız olsun cümlemizin. Gördüğüm en boş videolardan biriydi. Bir günde en fazla karpuz yeme ya da havuzda ne kadar kalıyorsun videosu seyrettin mi sen hiç Onur Doğan? Bir de onlara bak karşılaştır. Fikirlerimin ve ön yargılarımı doğruladığınız için tebrikler. Fikir ve ön yargılarını doğruladığımız için. Hmm. Olur. Koskoca profesörü değerlendirmeden önce hmm. o adamın okuduğu kitabın yarısını oksaydın. Sen de bana kaç tane okuduğumu sorsaydın. Mesela Şengör Ensar'daki gibi çocuklara sarkmaz, okçulardaki gibi ülkeyi soymaz. Namussuz değildir. İnanma. Biz namussuz demedik. Çocuklara sarkar demedik. Okumamış demedik. Onun sorunu cemaat şeyleri gibi inançtan para kazanmaz. E niye? O da şu anda ateizm inancına anlata anlata Türkiye'de popüler olup program program gezip buradan para kazandı demiyorum. Popülaritesi artmadı mı? Yapmasaydı o zaman televizyonlara çağırdığında hayır ben bir bilim adamıyım deseydi. Ama tam tersine o da bunun hakkıdır. Kendini anlatacaktır, inancını anlatacaktır. Ama başka bir inanç sahibini aşağılayarak değil. Devit Hoca, bilgileneceğimiz bir video çekseydin. Devit Hoca'nın diğer videolarına yönlendiriyoruz. Tamam kardeş, hepsini demek istemedim. Eksik ifade kullandım. Özür dilerim. Peki sizin tanınız ehli insanların ne iş yaptıklarını, parayı nereden kazandığını bildiğiniz kadarıyla bir söyler misin? Ben din en para kazan, lüks içinde yaşayanları kastetmiştim. Mesela bizim caminin benzini çok dindardır. açıkçeşme görsün. Çocuklara oturur, israfı anlatır, mahalle olarak da severiz. Tamam bak ne güzel, sen örnek vermişsin. Bu örnekte kötü imamları ortaya koyup, bütün imamlara hakaret edilse, sen kendi sevdiğin imam için üzülmez misin? Kendini FETÖ Süleymancı ve Adıyaman başlı olmak üzere bildiğiniz şeyhlerin, işte sıkıntımız bu, bildiğiniz, ha aman ha yanlış anlamayın, bu isimler FETÖ hariç de, işte, onun tamamen üstünü çizelim. Ee, Türkiye'de tasavvuf, tarikat, inançlar, cemaatler, Bunlar insanların okulları eğer devlete ihanet etmemişler, Kur'an'ın hakikati, sünnet-i seni'nin esası, ehli bey sevgisi, yani sünnet-i seni'ye ehli sünnet ve cemaat anlayışından çıkmamışlarsa bu söylemiş olduğunuz sözlerin her birisinin ayrı anlamda onların cevap vermesi gerekir. Dolayısıyla bizim işimiz birlik, ayrıştırmak değil. Gerçi sonda işte konuyu biraz anlamış, toparlamış. Maalesef bu videoyu reklam olarak gördük diğer kanallarda. Kim demiş Caner Turan arkadaşımız pek ciddi alınacak biri değilsiniz. Zira tereyağından yandan kıl çeker gibi cümlelerini toparlayıp toparlamadım sırayla okudum. Adamı yelmeniz, anlatmak istediğinin tamamını okumayın. Bütün kitabı mı okuyayım? isterseniz. dinlemeye cüretiniz varsa ben 8 saat video çekmişliğim var. Yok 16 saat. O yaparım, sıkıntı yok. Dinleyeceksen hakikaten yaparım bir gün. Açıkça manipülasyon yapmanız ve sürekli kendinize tutamayıp insanlara onu dinlememeleri konusuyla ilgili olumsuz cümleler kurmanız. Hayır onu dinlememeleri değil. Bunları bilerek dinleyin bu tuzağa düşmeyin diyorum. Bu videoyu provokatif amaçlarla çektiğinizi açıkça ortaya koyuyor. Provokatif amacım olsaydı eğer çok daha basit yollar var. İnan bana Celal Şengör'ü denemezdim. Umarım böyle bir amacınız yoktur. Valla yok. Zira bilginin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bilgi değil sadece önemli olan. Bilgi ve amel önemlidir. Aman dikkat çok bilen adam olmaz. Ameli ile bilgi bütün olması lazım. Şimdi de biz sizin adınıza üsranı uğradık. Niye? Kendisinden bilimsellik bekliyorsanız ve bilimsellik içeren yayınlarını merak ediyorsanız. Bilimsellik içeren yayınlarını okuyunuz lütfen. Okudum. Okuduysanız da insanları manipüle etmeye kalkmayınız. Manipülasyon... Para piyasasında olur. Burada da kullanılır bu kelime ama manipülasyonluk bir şeyim yok. Çünkü adamın kitabı elimde. Gıyabında konuşmuyorum. Bizzat kitaptan konuşunca manipülasyon yapamazsın. Sadece tespiti yanlış yapmış olabilirsin. Yani okudum cümleyi. Mesela senin şurada bir cümlediğin var. Aynı cümleyi yok Okuduysanız da insanları manipüle etmeye kalkmayınız. Bu arkadaşımız bence bir fırıncıdır. Bak tespit yapıyorum. Çünkü... Manipüle kelimesi fırıncılar arasında bu ara çok popüler. Bu bir tespit, bu yanlış olabilir. Manipülasyon ne? Manipülasyon şu. Okuduysanız da insanları manipüle etmeye kalkmayınız. İşte bu manipüle edeceğim diyen adamın manipülasyon tuzağıyla ile hazırladığı yerde birazdan bu kapıdan girip beni öldürmek isteyebilir. Bunun adı manipülasyondur. Manipülasyon kişinin şahsının ortada olmasını gerektirir. Ama ben şahsiyeti figüratif olarak iptal etmişiz bu videoda. Bence bir de bu kısmını düşünün. Ayrıca kanalınıza da biraz bakınınca bir tarikata bağlı olup olmadığınızı düşünmedim değil. E düşünebilirsin yıllardan beri tasavvuf hakikatini anlatıyoruz. Ama bir isim üzerinden değil bir birlik üzerinden bahsediyoruz. İnsanların her birisinin bir hocası, mürebbisi, eğiticisi, mürşide olması gerekliliğinden bahsedip bu kıstasları ifade edip bu öz altındaki değeri anlatıyoruz, gerisi, ya sen Anadolu Lisesi'ne gidersin, sen Fen Lisesi'ne gidersin, o beni ilgilendirmez ki. Yeter ki bu okullardan birine, hakiki okullardan birine, git kardeşim, bu okullardan hakiki olanından birinde oku. Onu bu, umarım değilsinizdir. Hmm. geç. Ay, badı sabah, değişik isimler oluyor bu çocuklar ya, anlamı ne acaba? Bilgiyle sohbet okuduğunuzu sanmıyorum. Okudum bak, İnan ki okudum bak Net. İstersen videoyu kapatayım başlayayım anlatayım. Sadece burada yaptığın gibi seçmişsin birkaç sayfamı. İnan ki değil, okudum. Sözüm ona aklın sıra. Alaycı bir tavırla o dehayı eleştirin. Bak güzel kardeşim, deha böyle değil. Deha toplumu bir yerden bir yere taşır, toplumu aşağılamaz. Eleştirinin de bir yönteme adabı vardır aileyetten. Biz eleştirmiyoruz, tespit yapıyoruz çünkü biz eleştirmeye karşıyız. Eleştirinin bir meslek unsuru olamayacağına dair çok söyledik. Bilgiyle sohbet Celal Hoca'nın seminerleri ya da konferanslarında verdiği sohbetler ya da televizyon sohbetlerinden derlenmiş bir kitap. 700 küsür olması lazım sayfalarının. Ben bir ayda okudum. O seninle alakalı mezun. Bu kitabı zaman darlığıma rağmen, Sonra bir daha önemli bulduğum yerleri okudum. Ben de. Artı senin küçük aklınla. Tartısı da var. Alay ettiğin diğer kitapları gerçekten mükemmel ötesi. İyi. Keşke, keşke okuma zevkin olsa da okusan. E, okudum anlattım. İnan bir şeyler kazanırdın. Kazandığım kaç tane genç kardeşim tevhid ocağına abone yaptık. Biz bilsen Allah razı olsun. Bomboş bir eleştiri videosu. 8 dakika zamanımı çaldınız. Kaç paraysa söylüyor ödeyeceğim derler ya komik olur burada diyor ayıp olur. <gülüyor> Ali Su abi bildiğim Ali Su abi değildir inşallah. Lüzumsuz gördüğünüz bir kişiyle ilgili bu kadar mesai yapmanızın lüzumsuzluğunu da izah etseniz de zaman israf etme cömertliğinizin sebebini anlasak. Sevgili Ahmet kardeşim sen de lüzumsuz değilsin. O yüzden seni de anlat. Ha burada şeyler var değil mi? Instagram yorumları. Instagram yorumları gelmiş burada. Tamam. Şeyi YouTube'u bitirdik, Instagram'a geldik. Sen kendi dümenini çevir de başkasının gemisine bakma. Kendi önüne bak da buz, buz dağına çarpmayasın kaptan demiş. Madde 1. Bindiğimiz veya binmekte olduğumuzdan dolayı şükrettiğimiz, Allah da o gemiden bizi ayırmasın dediğimiz gemi ehli beytin gemisi. Hani şu Hadis-i şeriflerde geçen bir edebiyat konusu değil. ehlibeytin beytin gemisine binen kurtulmuştur. Diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gemide olmak istiyoruz. Dolayısıyla başkasının gemisine yok zaten bakmıyoruz orada olmak istiyoruz. Dümen de bizde değil. Dikkat! Allah Resulü'nün gemisi bu. ehlibeytin beytin gemisi. Buzdağına çarpmaz. Bu gemi inşallah içinde olursak buzdağına çarpmaz. Zırva denemek lazım. Yazık. Acımışlar. Bak bu arkadaşla tanışmak isterdim. Affedin. Boş boş konuşuyorsunuz. Siz kim? Dücane'ye. Ali Şerati'ye cevap cermek kim? Ne kilonuz? Kilo konusunda bence <gülüyor> şey olma. Boy boy konusunda da olma. Ne de o mercimek beyniniz buna yetmez. Az kurayan okuyun da belki ıslah olur. Akıl nimetini kullanmaya ihtiyacı duyarsınız. Komiksiniz, Kur'an'dan habersiz cahilsiniz. Dostum, bakışta sorun var bir kere. Hele o evri şeriatı güya eleştiriyoruz derken ipe sapa gelmez yaklaşımlarınız. Ehlibeyt dostlarına haksızca saygısızsınız. Güya bir de Ali takipçisisiniz. Anlamaya çalışma yok en başta. Kur'an'ı anlamaya yok, ehlibeyt buyruklarını bilme yok, tarih bilgisi yok. La olmadan, la olmadan illaya geçiş var. Hangi şey diyelim ki Allah için önce Kur'an'ı bir anlayarak okuyunur. Allah nasip ederse kardeşlerim sana bir tefsirle ilgili beyanatların olduğu bir şeyi özelden göndersinler. Sen de o zaman Hz. Ali Efendimiz'i tanımadığın yanlarına tanımaya başlarsın. Ali Şerati'nin konusu kitabında yazdığı değerler çerçevesinde ifade edildi. Ama sen Ali Şerati ile Dücane'yi beraberce kabul ettiysen eğer... Bence komedi burada başlar güzel kardeşim. Evet kıymetli Tabii. gençler. Bugün sizi okuduk. Sizi okumayı seviyoruz. Size okuduklarımızı okurken anlatmayı da seviyoruz. Çünkü başında söyledik ya. Biz sizi çok seviyoruz. Kalın sağ olun.